Şimdi e, genellikle çocukluk travmaları hep e, merak ediliyor. Filmlerde de bu e, yani düşünsenize senaristler e, işte film e, yapımcıları veya dizi yapımcıları bundan çok ciddi e, fayda e, görüyorlar, faydalanıyorlar. Bunu gündeme, filmlere taşıyorlar. Ama bu çocukluğuna inelim. E, şeyinin e, esprisi nedir? Ta Freud'lara Dayanan bu yol, bu çizgi, bu esprideki espri nedir Osman Bey? Buyurun. Ee, aslında hocam birçok terapistin hatta e, sosyal hayatta artık ağızda çok kullanılıyor Çocukla inelim evet. e, sözü. Aslında bu çok bilimsel bir dayanağı var hocam. Evet. Onun sebebi de şöyle. basit bir dille Ben aslında filmselden çok bilimsel daha e, cazibeli gibi geldi bana <gülüyor> değil mi? Biraz da buyurun. Aslında şöyle hocam, hayatın doğumla ölüm arasındaki süreçlerine baktığımızda evet. çocukluğu, ergenliği, orta yaşlı ve yaşlılığı bir, kabaca bir kategoriye aldığımızda çocukluk dönemi diğer dönemlere göre daha ilkel bir dönem diyebiliriz. Yani evet. yetişkinden farklı olarak çocuk çok fazla yetenekleri karşısına çıkan sorunları çözmek üzere elverişli değil. Daha çok çevreye ihtiyaç duyuyor. Annenin, babanın bakımına, e, sosyal hayatın güvenli olmasına gibi çevresel faktörlere ihtiyaç duyuyor. Bu nedenle e, çocuk bu dönemde yaşadıkları sorunların e, birçoğu yetişkinlikteki çözüm yolları olmadığı için zihnimize daha kolay kayıt halini alıyor. Özellikle yıkıcı olanlar. Ee, mesela evet. basit bir örnekle anlatalım. Allah korusun trafikte giderken bir kaza yapsak ya da bir evet. e, sorun yaşasak yetişkinlik meziyetlerimizde bunu çözeriz. Çeşitli çözme yöntemlerimiz vardır. Hı. Hem fiziksel hem akli. Tabii. Deriz ki başımıza bu geldi. Ee, bundan sonra daha e, ciddi önlemler alırım. Bunu yaşamam gibi yetişkinlere has önlemler alırız. Ancak çocukta iş böyle ilerlemiyor. Çocuk bunun etkisini direkt duygusal olarak yaşıyor direk kaydediyor. Olayın ilk haliyle. Değil mi? Dibine kadar. Dibine kadar. Yani. Dibine ama iyi mi? ama kötü. Ama iyi ama kötü. O nedenle... ...çocukluk döneminde yaşanılan her olay... ...bir şekilde ham haliyle... ...kayıt ediliyor. Evet. Ham haliyle. Ee, büyük travmalar... ...özellikle yani. kayıplar... Evet. Ee, ...nedir bu kayıplar? Bakım verenin... ...kaybı. Anne, baba... ...ya da diğer önemli kişilerin kaybının... ...duygusal yıkımı... ...çocuk gözünden şöyle algılanıyor... Benim dünyada güvenli bir şekilde yaşamamı sağlayacak, konforumu sağlayacak, varlığımı sürdürecek kişi gitti. Aman Allah'ım dünya batıyor, bitiyor. Ya, kesinlikle. Böyle. Bindiğim gemi batıyor, batıyor diyor. Batıyor diyor. Yani en güvendiği dağlara bir nevi kar yağıyor. Kar yağıyor. Ve hiçbir diyor. donanımı da yok. Hiç donanımı e, yok. Demek ki çocuk anlamaz dememek lazım. Kesinlikle. Çocuk anlıyor. Hatta hatta. Konuşabilse de anlıyor, konuşamasa. da. Buyurun devam edin. Birazdan da Atakon hocama yöneleceğim. Çok özür Bu konuyla ilgili buyurun. Hatta hatta e, anlamamaktan, anlamamaktan ziyade yaşanan olayı e, bir bakıma copy paste gibi alıp iç dünyasına direkt aktarıyor. İçe alımı direkt yapıyor. Ya. Filtresiz. Ya. E, böyle bir durum. Çok.